Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzun konusu bedava vds almak bu video arkadaşlar bedava vDS serisinin 3 videosu olacak en çok istenen videolardan biriydi arkadaşlar ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak için çok çabaladım yani e, yöntem anıması falan ama arkadaşlar daha videosunu çekmediğim onlarca yöntem var Ancak ben sizin en en en, en işiniz iyileyecek yöntemleri göstermeye çalışıyorum. Bu yöntem de yöntemlerden birisi arkadaşlar. Bulduğum yöntemleri önce ben dinliyordum işiniz iyileyecek mi zorlanmadan alabilecek misiniz vesaire vesaire. Bir iki aydır uğraşıyorum arkadaşlar bu video için. Ee, bu arada hemen şunu da söyleyeyim videoya geçmeden önce arkadaşlar şu anda kendi kulaklığımın az önceki yani önceki videoda e, kullandığım kulaklıktan kayıt yapmıyorum telefonun sesiyle kayıt şu an e, farklı bir evdeyim yani masa sesi vesaire gelirse Kursa bakmayın. Affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim ilk VDS videomuzun, e, biz ilk VDS videomuz 12, civarı, 12 bin civarında izlenmişti. Ve telif yemişti arkadaşlar. Telif atan kişiyle konuştum. Olayı anlattım ve telifi gevşekti arkadaşlar. O videoyu da katlını bırakıyorum. Yakında bir sürpriz gelebilir belki. Ne bilirsiniz ya. <gülüyor> ben de bilmiyorum ama yakında bir sürpriz gelecek. Onu kesinlikle buradan söyleyebilirim. Geçenlerde VDS istediğiniz adlı bir video paylaşmıştım şu video arkadaşlar o videoda sunucunda yaptığım bir VDS çekilişini göstermiştim arkadaşlar ve çoğu kişi o videoyu bedava VDS videosu sanmıştı aslında e, o videoda bu e, videonun geleceğini sinyalini vermiş gibi oldum arkadaşlar bir daha böyle bir şey yaparsam aslında aklınızda bulunsun bu böyle bir videonun gelebileceği bedava VDS 4'te çok yakın bir zamanda gelebilir belki ne bilirsiniz. Yani e, bir sonraki Haziran'da mesela ya da Mart'ta Nisan'da gelebilir bunu hiç kimse bilemeyiz Allah bilir arkadaşlar Hadi o zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim bu video diğer videolardan çok çok çok daha kısa olacak Evet biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz arkadaşlar Ben itap satış platformunda satış yapıyorum arkadaşlar işte e, oyun discord ye falan işte bu e, satışları arkadaşlar discord'a taşımak istedim ve burada gördüğünüz arkadaşlar Chrome Shop Discord sunucusunu açtım. Bu sonucu da yaklaşık e, 9 Ocak'tan beri faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Yani 9 Ocak'tan beri vallığınız sürdürüyor. Burada gördüğünüz gibi oyundur, Instagram'dır, TikTok'tur, Spotify'dir, Xbox'tır, ondan sonra Facebook'tur, tasarımdır, Disney'dir, e, Valorant'tır vesaire vesaire arkadaşlar. E, her şey var yani aradığınız her şey var. Yakında Robux ve Valorant da eklemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İstekleriniz gelirse ee, buradaki öneri şikayet kılamında yazabilirsiniz anında değerlendiriyoruz ya da buradan destekleri bir oluşturabilirsiniz arkadaşlar bizim konumuz buradaki VDS şimdi diyeceksiniz hocam bu VDS satmak için e, vergi levhası vesaire lazım arkadaşlar biz bir alt bağıyız e, bunu da buradan söyleyelim yani burada gördüğünüz gibi e, zaten sohbet kısmına geldiğinizde buradan yetkililerin yazışmalarını görebileceksiniz arkadaşlar bu VDS'ler paralı diyeceksiniz Hop orada dur şimdi gel diğer ürünlere bakalım arkadaşlar biraz oyunla gel ne yazıyor o bu kişiler bir 850k ne yazıyor yüzüye 1m o bu kişide yüz online niye bir nokta 250k neymiş o bu satışlar varmış eee şimdi burada neden yazmıyor bu ova fiyatlarını arkadaşlar siz destek talebi açarak öğrenebilirsiniz. Bu birinci paketin VDS e, birinci paketin fiyatı 2 milyon civarı olabilir olabilir. 2,5 milyon da olabilir. 3 milyon da olabilir. Bu arkadaşlar e, fiyatın yani bu ne söyleyememin sebebi arkadaşlar ova parası piyasasının çok değişmesi. Bu VDS fiyatlarının da artması ve bu e, VDS'lerin VDS pahalı olmasının bir nedeni de arkadaşlar bu VDS'nin azure olmaması. Yani cidden bu e, bir hosting, bilişim hizmetlerinden alınabildiği için arkadaşlar, alındığı için, para vererek alındığı için arkadaşlar, kimse bunu size davetle vermez. ha şöyle verebilir, e, ilk sunucusuna e, yeni bir sunucu atar adam size. İlk sunucusudur o. E, 250 davet kas, 1 GB VDS'ni al. O da şöyle olur, siz kasarsınız kasarsınız sonra adam o sunucuyu satar, parasını alır, size de o parayla VDS verir. Ya da OVD, CVD'si az dedi Hiç uğraşmaz. Yani böyle olur bu davetçi arkadaşlar. Bu fiyatı tam söyleyemedim diye almayanlar olacak. Ama nasılsa artacak deyip geçenler olacak arkadaşlar. Bu kazandım ovaları satacak biri de lazım aslında. 4-5 kişi var ancak yedek kişiler de lazım. Siz de madem fiyatların azalmasını istiyorsunuz o zaman ova alıcısı, alıcısı olun. Bu kadar basit yani. Uygun da alın düşsün fiyatlar. Bu kadar basit. Belki çok istek gelirse bu bilinç paketinin fiyatını 1 milyon yol Ova civarı yapabiliriz belki ne dersiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi ova olmak için de e, destek talebi oluşturabilirsiniz ya da e, buradan gelip bana diyen de ulaşabilirsiniz biraz hızlı konuşuyorum kusa bakmayın acelem var bir yere yetişmem lazım neyse bir dahaki videoda beni sakin göreceksiniz diğer sesini düzgün sesini göreceksiniz arkadaşlar e, dediğim gibi burada e, öneri şikayetiniz olursa arkadaşlar direkt e, bu kanala yazmanız yeterlidir bana diyenler lütfen öneri şikayetleriniz vesaire yazın. Destek talibi kanalını boşuna kurmadık. Ha sorularınızı yazabilirsiniz. Sorular ayrı ama öneri şikayetiniz lütfen buraya yazın. Ya da destek talebi oluşturun fark etmez. Sunucunun URL'si de e, sunucuya nasıl geleceksiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında link var. Oradan gelebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere de bu videomuzda bu kadar olsun. Ha şunu da söyleyeyim mutlulardan arkadaşlar. E, bundan sonra arkadaşlar... Videoyu izlemeyenlere abone rolü vermeyi düşünmüyorum abiciğim. Neden düşünmüyorum? Adam geliyor bak bu ekranı koymuş. Şu an bu ekranı koymuş. Sadece abone olmuş. Bildirim falan açmamış. Diyor abone rolümü ver. 2-3 de etiket alıyor bana. Oo oh, güzel bildirimlerinde maşallah doluyor böyle etiket. Dım dım etiket doluyor. Sonra diyor abone rolümü ver. Ben diyorum son video like yorum at. Ondan sonra adam diyor ben bu kadar uğraştım falan filan sen niye vermiyorsunuz ölüm falan mağdur olan o adam oluyor arkadaşlar Yani lütfen e, bu videoları iyice izleyin öyle abone alın. zaten burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucumuzun e, Kayıt kalınında yazdığı videoyu izlemeden gelmeyin lütfen çok cahil olursunuz vesaire Bu da herhangi bir kötülüğümü yok sadece videoyu izlemeden gelmemenizi rica ediyorum arkadaşlar e, lütfen bu videoda da öyle yapın yani Videoyu izlemeden gelmeyin Neyse görüşmek üzere videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay